Merhabalar, acaba kaç defa diyete başladınız ve sonuçta başarısızlıkla sonuçtu? 3 defa mı, 5 defa mı? Belki onlarca. İşte herkesin merak ettiği ve kafayı taktığı kilo vermek ve yağ yakmak konusunda biraz geri planda kalan ama bence en önemli olan noktayı size aktarmak istiyorum. Bu da işin hormonal boyutu. Ve hormonal boyutu denilince aklımıza diyetlerde, Asıl amaç olan kilo vermek ve sonuçta yağ yakmak ve vücudunuzu daha iyi bir forma sokmanın temelinde yatan hormon, insülin hormonu. Ve bu insülin hormonu ile ilgili size bir takım yeni bilgiler sunacağım. Biraz işin temeline ineceğiz. Ama bu temeline indiğimiz zaman aklınızda kalacak birkaç önemli nokta olacağını da anımsatmak isterim. Bir kere insülin hormonu tüm hücrelere etki eder. İstiznasız bütün hücrelere direk veya indirek yani dolaylı veya dolaysız yoldan hemen etki eder. Ne biliyorsunuz insülin pankreas'ta beta hücrelerinden yükselen kan şekerini düşürmek için salgılanıyor. Bunun karşısında alfa hücrelerinden de glukagon diye bir hormon salınıyor. Bu da düşen kan şekerini yükseltiyor. Bu ikisi beraber karşılıklı bir denge içerisinde çalışıyorlar. Fakat insülin için bizim en önemli konumuz şu. İnsünün vücudumuzdaki en güçlü anabolik hormon. Peki anabolik ne demek? Yapım demek. Yani küçük moleküllerden büyük moleküller elde ediyoruz. Fakat bunun yanında insülin en güçlü anabolik hormonun etkisi yanında anti katabolik yani yıkımı da önlüyor. Yani katabolizma ne demek? Büyük molekülleri küçük moleküllere dönüştürmek demek. İşte metabolizmamızın içerisindeki en güçlü hormon olmasının sebebi de bu. Dolayısıyla bütün iş dönüp dolaşıp insüline dayanıyor. Sadece diyet için değil kronik hastalıklarla da ilgili bağlantısı var. Ve insülin salgılarında andan itibaren tüm metabolizmayı değiştiriyor. Ve siz herhangi bir şekilde besin aldığınız zaman hele karbonhidrattan ve şekerden zengin bir besin aldığınız zaman hemen insülin salınıyor. Bakın burada eğriyi görüyorsunuz. Kan şekerinizin yükselmesiyle beraber hemen insülin harekete geçiriyor ve normalin, 5 katı kadar salgılanıyor. Ve dolayısıyla ağzımıza attığımız her karbonhidrat, şekere dönüşen her besin maddesine usanmadan, bıkmadan her zaman cevap vermeye çalışıyor. Ve bunu da mükemmel bir şekilde yerine getiriyor. Biraz evvel söyledim, 5 kat artış. Ama özellikle tatlandırıcılar, boyalı gıdalar ve işlenmiş gıdalardaki maddeler... Bu artışı bakın 500 ila 800 katına çıkartıyor. Bu inanılmaz bir rakam. Ve dolayısıyla biz insülümüzün üzerine normalin belki 100 katı bir yük bindiriyoruz. Peki insülün ne yapıyor? İnsülin tüm metabolizmayı etkiliyor ve enerji kaynağımızı şekere çeviriyor. Çünkü şeker bol. O kadar çok yemişiz ki bu şekeri kullanmamız için bir takım önlemler alıyor. Bir kere her şeyden beri tüm hücrelerin şeker alımını artırıyor. Bu çok ciddi bir konu özel transport molekülleriyle hücreyi taşıyor. Enerji kaynağını tamamıyla şekere dönüştürüyor. Hala şeker varsa depoluyor. Glikozu glikojene çeviriyor. Karaciğerde kan dolaşımına veriyor. Hala fazlası çizgili kaslara glikojen depoluyor. Ama biz hala yiyoruz. Peki ne yapıyor? O zaman glukozu, insülün, yağ asidine, trigliseride ve yağ dokusuna çeviriyor. Dolayısıyla aslında... Bizim yediğimiz şeylerin yağa dönüşmesindeki temel fonksiyonu gerçekleştiren hormon, insülün. Bir de potasyum hücre içine sokuyor. Sodyum potasyum pompası var hücre zarında ve hücrenin fonksiyonunda büyük etkisi var. Hücrelerdeki sodyum potasyum girişi hücre içerisindeki bir takım olayların başlamasına ve hücreler arası haberleşmeye neden oluyor. Özellikle hücreler arası haberleşmede önemli görevleri olduğu açıkça görülüyor. Peki elimizde başka ne var? Bakın böyle mükemmel bir resim var. Bakın görüyorsunuz glukoz sol üst köşede mavi olarak görüyor. Hücrenin içerisinde bir kanaldan alınıyor. Ve insülin reseptörü bağlanıyor. Ve bu reseptör acayip uzaysal bir boyut değişikliğine geçiriyor. Ve sonuçta ne yapıyor? Glukozu hücre içerisine alıyor. Fakat glukozu sadece hücre içerisine almıyor. Bakın aşağıda bir sürü yol var. Enerji üretiyor. glikojen depolatıyor. Yağı yıkıyor. Yağ yapımı yapıyor, protein sentezi yapıyor, otofajı, yani hücrenin kendini yok etmesi, apoptozis, hücre intiharı, hücre DNA'sında değişiklikler yapıyor ve belki de en önemlisi bu. Hücre DNA'sındaki değişikliklerle hücrenin büyümesini sağlıyor. Biliyorsunuz şeker-kanser arasındaki ilişkinin temelinde de bu yatıyor. Ve sonuçta bu bize obezite, şeker, kalp damar hastalığı, kanser ve uzun yaşamla ilgili bir takım veriler veriyor. Özellikle insülin growth faktör 1 diye insülin benzeri bir madde var. Onun uzun yaşamla kanserle yakın ilişkisi var. Kısacası insülin vücudumuzdaki on-off düğmesi, aç-kapa ve aç-kapa işlemini yaptığı zaman şekerle yağ arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Ve biz her seferinde ağzımıza herhangi bir şey attığımız zaman küçük dahi olsa eğer şeker üretiyorsa ondan her yediğimiz insülin salınımına neden oluyor. Ve bunun sonucunda azıcık bir şey yedim, şunu yedim, bir cips yedim, iki bisküvi yedim dediğiniz andan itibaren hele sık yiyorsanız bunu, hele tatlandırıcılarla, katkı maddeleriyle bir tür glutamat var biliyorsunuz, insülin uçuyor. Bir de buna strese ekleyin, kortisol vücut zannediyor ki sıkıntıdasın, o yüzden enerji ihtiyacın var. O da ne yapıyor? Kan şekerini arttırmaya çalışıyor ve insülin salınımına neden oluyor. Söylediğim gibi ufak ufak olan bu küçük dalgalar dahi 500 ila 800 kat fazla insülin salımına neden oluyor. Peki sonuçta ne oluyor? Bir bir kere yaptığımız insülin işe yaramıyor. Burada gördüğünüz gibi glukozun hücreye girişi yeterli olmuyor. İnsulinin etkisi hücrenin üzerinde görülmüyor ve sonuçta insülin direnci ortaya çıkıyor. Ve insülin direnci ile beraber vücudunuz çok yüksek şeker ve depolama sistemiyle çalışmaya başlıyor. Kapasitesi çok artıyor. Halbuki insülin bolluk bereket ormanı ama biz bu bolluk bereketi o kadar istismar ediyoruz ki sonuçta glikozumuzu karaciğerde glikojen olarak depolamamız gerekiyor. Ağırlığının %3-5'i kadar glikojen depolayabiliyor karaciğerimiz. Ama biz onun üzerine o kadar çok yüklüyoruz ki sonuçta ne oluyor? Karaciğerimiz yağlanıyor. Ve bu da hepsi sonuçta kilo olarak bize geri dönüyor. Onun için insülünü yormamamız gerekiyor. İnsülün yavaş yavaş bozulmaya başladığı andan itibaren tekrar yerine koymak maalesef imkansız. Şekerden, insülini iğnesinden bahsetmeme hiç gerek yok. Onun için kilo almamanın temelinde aslında az yemek, uzun açlık yatıyor. Temeli de bu. Çok sayıda bağlantı videosunu videonun içine bıraktım. Özellikle bunun biyokimyasını merak edenler için de tıp dersleri video linklerini koydum efendim. Onun için alışkanlıklardan vazgeçmek zor ama yine de siz deneyin. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.